Selam Koç burcu arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben Şengül. Efendim sizler için Haziran ayında benim Koç burcu arkadaşlarımı neler bekliyor? Şöyle genel yorum yapmak istiyorum. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, sizler için önce kahvemi, ardından da tarotumu konuşturacağım. Bakayım benim Koç burcu arkadaşlarımı Haziran ayında iş hayatları, aşk hayatları, sağlık durumları, ekonomi durumları ya genel hayatınız nasıl olacak buna bakacağım güzel insanlar Hadi bakalım başlayalım mı sevgili koç burcu arkadaşlarım için önce kahvemden başlıyorum şöyle bandırıyoruz ve şekil ortaya çıkıyor Evet benim koç burcumun güzelleri şöyle bir bakalım de fincanımla sizler için bakıyorum derken Efendim bir miktar var burada çok da kabak görünmüyor Ekranda bakıldığında kaba gibi duruyor ama çok fazla da bir kaba duruşu yok. Olabilir yine şans da olabilir sizde. İçinizde karartmayayım da şimdi şöyle bir bakalım. Bir göz gezdirelim. Benim koç burcum, arkadaşlarım, oyun arkadaşlarım, güzel insanlar. Siz nazara atmışsınız canlar. Nazara atmışsınız artık. Yavaş yavaş kök kısımdan size aydınlık gelmeye başlamış. Fakat sıkıntılar gitmiş mi? tabii ki de gitmemiş. Benim Koç burcu arkadaşlarım Haziran ayında bayağı bir sıkıntılı çıkmışlar. Şöyle ben bir bakacağım canlar. Şöyle bir çevirelim. Önce bayanlarımızdan sonra genç kızlarımızdan çıkacağım veya genç kanlılarımızdan diyelim. Şimdi şöyle bakalım. Evet. Koç burcu bayanlarımız, güzel insanlar. Efendim çalışan bayanlarımızdan başlıyorum. Şimdi koç burcunun çalışan mayanları güzel insanlar güzel çok güzel iş hayatınız güzel çıkmış güzel akımlarınız yerinde geçmişte sıkıntılarınız olmuş sizin sevgili koç burcunun çalışan bayanları. ama güçlü enerjiler gelmiş bir şekilde işinizi yerine oturtmuşsunuz birçoğunuz için söylüyorum bunu güzel çalışmalarınız düzenli bir şekilde devam ediyor. Tamam sıkıntılı olanlar var ama onları saymıyoruz. Çoğunluğunuz güzel çıkmış. Gelelim sizin aşk hayatınıza. Güzel fırsatlar çıkacak karşınıza. Ki kalbiniz mi kırıldı? İlişkisi devam eden koç burcu bayanları. Kalbiniz mi kırıldı ki? Bazılarınızın kırılmış kalbi. Ya aldatıldığınızı düşünüyorsunuz ya da partneriniz size ne bileyim biraz böyle kaba saba davranmış da olabilir Biraz bir incinme durumlarınız var bazılarınızda çok değil de bir yüzde yirmi beş koç burcu bayanlarında var bu. Değiştirmek istiyorlar. Partnerini, hayatını, kaderini değiştirmek isteyenler var. Ben o bayanlarımıza diyorum ki ya nasıl söyleyeceğim bunu da bilmiyorum. Bakın çok fırsatlar geçecek elinize sizin. Bu kaderi değiştirmek için Haziran ayı içerisinde hayli fırsatlar yolunuza geçecek sizin çıktı. Çok fırsatlar yolunuza çıkacak. Elinize de geçecek. Lütfen gözünüzü dört açın. Gözünüzü dört açarsanız, hedefinizi belirlerseniz kaderiniz değişecek sizin. Sadece bu kadar söylüyorum. Canlar. Aşk hayatınızda onun dışında küslerinizde barışlar çıkmış. Bakın çok barışlar çıkmış sizin. Öyle bir şey ki sevgili koç burcunun güzelleri. Yani hepinize söylemiyorum ama şöyle bir şey var. Bakın küslerinizde o kadar güzel barışlar çıkmış ki sizin. Hatta ortak noktada anlaşma bile yapacaksınız siz. Düşmanlar değil bunlar. Küçük çaplı kırgınlıklarınız olmuş. Küçük çaplı kavgalar, gürültüler olmuş. Ayrılmışsınız. 3 aydır, 5 aydır görüşmediğiniz, sevdiğiniz insanlarla barışlarınız var. Artı siz onları kendinize çekeceksiniz bakın. Bir de böyle de bir şey var. Siz çekeceksiniz onları kendinize. O küs olduğunuz kişileri kendinize sizler çekeceksiniz. Bay bayan bunu hepinize söylüyorum. Bu her iki taraf için geçerli. Siz çekeceksiniz ve güçlü bir bağ oluşacak aranızda. Onu da söyleyeyim canlar. Gelelim beylerimize. Beylerimizin geçmişi bayağı bir karanlık çıkmış canlar. Çalışan beylerimiz, koç burcunda çalışan beylerinin geçmişi bayağı bir sıkıntılı. Karanlık çıkmış. Yalnız çevresi de aydınlık çıktığı için artık tabi tam olarak sıkıntıları bitmemiş bu insanları, Bu beylerimizin sıkıntıları bitmemiş. Fakat geçmişi örtüyü çekmişler. Biraz da böyle iş hayatları iyi gitmeye başladığı için teselli bulmuşlar. Artık teselliye doğru gidiyorlar. Gelelim aşk hayatlarına. Aşk hayatlarında biraz kriz durumları var. O da şöyle bakın ben bunu söylemeyeyim etmeyeyim diyorum ama ne gördüğünüzde ben bunu da söylemek durumundayım canlar. Şimdi bu bazı koç burcu arkadaşlarımızın çalışan beylerimize söylüyorum. Özellikle kriz durumunda olanlar 2 veya 3 kişinin arasında kalmış. 2 veya 3 partner arasında kalmış seçim yapmadı güçlük çekiyor. Yani bunu alacak... Bundan da yararlanmak istiyor, buradan da yararlanmak istiyor ama velakin belki iki tanesinden yararlanacaksınız ama buradan asla yararlanma olayı mümkün değil olmayacak. Bunu da söyleyeyim yani. İki veya üç kişi arasında kalınmış, sizi krize iten bu üç şeyden hangisi ise o sizi krize iten şeyi asla elde edemeyeceksiniz. Söylemek durumundayım. Neyse onu da geçelim. Gelelim delikanlılarımıza. Delikanlılarımızın da geçmişi, geçmişi iş hayatlarında bayağı bir sıkıntılıymıştı. inişli çıkışlıymıştı. Tam işe başlamışlar. Tamam bu iş tam dedikleri anda iş yarım kalmış. Kısa vadeli sürmüş. Derken derken derken sonunda sağlam işi oturtmuşlar. Koç Burcu'nun delikanlıları ama ileri vadeli ama sigortalı uzun vadeli ömürlük işlere başlamışlar mutluluğu yakalamışlar çok güzel gelelim onların aşk hayatına aman Allah'ım ya Koç burcunun beyleri siz niye böyle oldunuz ya benize söylüyorum. sizler benim oyun arkadaşlarımsınız ben sizlerle çok iyi anlaşıyorum toplu grup anlaşmaları yapabiliyoruz her tür her tür mevzularda sizlerle ben bizzat şahsım adına çok iyi anlaşabiliyorum canlar. Hepinizi seviyorum. Olabilir. Herkesin hayatına saygım var. Gelelim delikanlılarımızın aşk hayatına. Delikanlılarımızın birçoğu yüzde kırkı, kırk beş elli civarı diyebilirim. Sevgililerini küçük çaplı aldatmışlar. Küçük çaplı araları bozulmuş. Sevgililerinden af bekliyorlar. Beni onayla, beni affet diyorlar. Hani içlerini karartmak gibi olmasın da Haziran ayı içinde sevgiliniz sizi affetmeyecek, onu söyleyeyim tamamen arkasını dönmüş size. Onu da geçelim, gelelim genç kızlarımıza Koç burcunun genç kızları. Birçok bir yüzde bir 25, bir yüzde otur bakın 30 civarı binlerce milyonlarca Koç burcuna bakıyorum burada. Sevgili Koç Burcu arkadaşlarım, güzel insanlar. %25-30 civarı Koç Burcunun genç kızları, baba evindeki genç kızları, böyle nasıl diyeyim? Biraz zengin, yani öyle milyarder, milyoner değil de evi, arabası olan, sağlam işi olan, çok rahat edebilecekleri talipler talip de demeyelim de. Partnerler yoluna çıkmış. O partnerlere, o partnerlerin ailelerine kendilerini beğendirmek için aman Allah'ım nasıl bir çaba içine girmişler benim koç burcumun kızları aman güzel çocuğum bırak Allah aşkına o senin anlına yazıldıysa zaten seni bulacaktır zorla kendini beğendirmeye çalışma çünkü karşı taraf kabul etmeyecek kalp kırıklığı yaşayacaksın şok yaşayacaksın güzel kızım çünkü o şahsın da kalbinde, ailenin de aklında başka biri var. Boşuna çabalama kendimi beğendireyim diye. Düşündüğün gibi olmayacak. Sal gitsin boşver önemli değil. Şansınız var ama bakın. Kalemimle, çıbığımla göstereyim size. Bakın sıkıntılarınız hem toplanmış sizin canlar, şu kısıma hem de şans geliyor. Nedir bu? Bakın diplerden geliyor sevgili koç burcunun güzelleri beklemediğiniz anda bir miras haberi alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmışsınızdır. Bunun haberi gelebilir ya da eşiniz Koç burcu bayanları eşiniz terfi alabilir, zam alabilir. Küçük çaplı da olsa bir şans oyunlarından veya kura, çekiliş gibi bir yerlerden hiç beklemediğiniz anda elinize küçük çaplı da olsa bir şeyler geçebilir. Bakın burada şans çıkmış size. Toplu şekilde hem sıkıntıları artık bir kenara toplamışsınız atacaksınız bakın burada da var bu çok görülmüyor azı çoğu yok şansın güzel bir şeyler gelecek tamam sıkıntılarınız var yok değil evet sevgili kardeşlerim güzel insanlar gelelim ev hanımlarına ev hanımları sevgili koç burcunun ev hanımları bu öfke nedir bu yorgunluk nedir sizde Allah aşkına böyle bir sinir çıkmış %60 civarı koç burcu bayanlarında Sinir çıkmış bir tahammülsüzlük, çoluk çocuk derdi, eş derdi, borç harç derdi, sıkıntılar. Ama merak etmeyin ya komşunuzdan ya kayınvalideniz ya görümceniz gibi ya ailenizden bir şekilde yardım göreceksiniz. Bir miktar bir ferahlama gelecek size ev hanımları. Böyle sinir sinirlenmiyoruz. Yapacak bir şey yok. Ne demişler? ıslanmadan dereden geçilmiyor yapacak hiçbir şey yok hepimizde var bu stres sıkıntı canlar onu geçeceğiz gelelim evli çiftlerimize özellikle de tüp bebek isteyen çiftler çıkmış burada bakın mücadele ediyorlar bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama mücadele ediyorlar hani çocuğumuz olsun diye ben de şöyle söyleyeyim açıkçası Haziran ayı içinde sonuç alamayacaksınız canlar biraz olumsuz sözlerim oldu ama ne diyeyim şimdi yalandan da uyduramam ki. Neyse öyle olsun. Hani fazla da durmayacağım üstüne. Size çok hastalar çıkmış. Yatay vaziyette çok hastalarınız çıkmış. Canlar niçin böyle oldu? Lütfen sıkmayın canınızı. Stres yok. Ne yapalım? Ölümlü dünya. Dünya kimseye kalmaz. Ama çok da güzel bir şey çıkmış. Biraz sıkıntılı çıkmış ama. Bakın ne kadar güzel. Haziran ayı içerisinde. Ev almak isteyen Koç Burcu arkadaşlarım ev alacaksınız ya. Aa, nasıl alırsınız? Kredi çekersiniz veya bir yerden miras kalabilir. Bakın, ev almak isteyen Koç Burcu arkadaşlarım Haziran ayı içerisinde evini alacaklar. Hiç merak etmeyin canlar. Bir şekilde küçük veya büyük veya bir artı bir, üç artı bir, hiç fark etmez. İstediğiniz gibi evinizi alacaksınız canlar. Güzel çıkmış. Fena değil. Bazı olumsuzluklar var. Beklemede olan arkadaşlarımız var. Düşmanımız da çıkmış. Ben artık bu düşmanlara kafa yormuyorum. Siz de yormayın. Allah aşkına. Ben yormuyorum. Onlarsız yaşayamayız. Bunu öğrenin artık. Düşman var. Düşmanlarımıza dikkat edelim bakın. Benim koç burcumun canlarını sıkıntıya sokmuşlar. Aile içi sıkıntılar çıkmış. Küslerde sıkıntılar çıkmış ama toplu da bir şeyiniz var burada bakın. Bir şansı var. Hiç bilemeyiz. Bir miras olabilir. Mahkemeniz olabilir. Bakın oradan bir şeyler elinize geçebilir. İş başvurusu yapmışsınızdır. Sevgili koç burcunun güzelleri Sıkmayın canınızı. Bakın sizin murat ağaçlarını görüyor musunuz? Küçük küçük yeni yeni çıkmaya başlıyorlar. Çam ağaçlarınız bunlar lütfen. Şöyle biraz karıştıralım zorla şekil yaratmaya çalışıyorum bakın gördünüz mü sevgili koç burçlarıma benim bunlar yapılır mı merak etmeyin canlar şöyle bir bakalım evet çok yolculuklar çıkmış sizde tatile mi gidiyorsunuz sevgili koç burçları tatil değil bu bu çıkan yolculuklar sizde tatil değil o kadar çok taşınma çıkmış ki canlar İşten dolayı taşınma olabilir. Bakın bir şehirden diğer şehire, bir evden başka bir eve, bir işten başka bir işe. Sorumluluk altında ezilenler var. Önünü göremiyor. İki şekilde. O kadar çok taşınmalarınız çıkmış ki. Aman Allah'ım siz nereye gidiyorsun? Küçük küçük araçlar sırt sırta vermiş gidiyorlar. İyi gidin bakalım sırayla. Küçük küçük. Benim koç burcumun güzelleri nereye gidiyor? Bir hedef belirlemişler bazılarınız. Bakın hedefi belirlemişsiniz ama biraz yolun ucu karanlık çıkmış. Hani ne yapalım ıslanmadan nereden geçilmiyor diyorum artık. Ne diyeyim bilmiyorum ki sorumluluk altında ezilenleriniz var. Ama yavaş yavaş artık bilmiyorum ya böyle çok küçük küçük de balıklarınız çıkmış sizin. Sevgili canlarım benim küçük küçük küçük çaplı derken çok büyük de bir köpeğiniz çıktı. Canlar çok büyük de bir köpeğiniz çıktı bakın burada. Burada da akrep çıktı. Söylemek istemedim. Çok bayağı bir büyük düşmanınız var sizi. Hani öyle bir şey ki şu görmüş olduğunuz sıkıntının aşağıya inmesini engelliyor. Bakın köpeği görün. Nereden nereye? Allah müstakınızı vermesine mi? Ne diyeyim bilmiyorum ki ya. Benim koç burcuma bu yapılır mı? Bakın. Güzel insanlar. insanı görün burada. insana bakın. Resmen insan. Ayakları görülmüyor. Kafa, gövde. Resmen köpeği bastırıyor. Hem bastırıyor hem tutuyor. İnme diyor. Aşağıya inme, gitme. Koç burcunu rahatsız etmen lazım diyor. Koç burcunu rahatsız etmen lazım diyor. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, sizin daha çok tatiliniz Kıbrıs görülüyor. İyi tatiller diliyorum. Lütfen düşmanlara aldırış etmeyelim. Biraz sıkıntılı 4 haber alabilirsiniz Haziran ayı içerisinde. Daha fazla içinizi karartmak istemiyorum. Şu sıkıntıları bir atalım. Sizde Kıbrıs çıkmış canlar. Daha çok Kıbrıs'a istikamet alacaksınız sizler tatil için. Neyse ben tabağımı şöyle bırakayım artık öyle yapıyorum canlarım benim sevgili Koç Burcu arkadaşlarım için bakayım tarotum ne söyleyecek sıkmayın canınızı canlar çok yolculuklar var sizlerde nereye gidiyorsunuz Kıbrıs'a gidiyorlar onlar Kıbrıs'a evet başka hayatınızda bakın şüpheler var güven var güven eksikliği var Güç var, dünya kadar mutluluk isteme durumlarınız var, sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Şimdi iş hayatınız, aşk hayatınız, sağlık. Sevgili Koç Burçlarım, canlarım benim. Bakın bu özellikle de bayanda gördüm burada, tıkır tıkır işlerini yapıyorlar, işlerinde akım gayet yerinde ha beyler. Kötümü Hayır. Beyler de artık bir şeyleri çoğu bir şeyleri yerine oturmuş, oturtmuşlar. Güzel işlerini almışlar. Tamam sıkıntılı olanlar var. Onlar da bir şekilde kadersel olarak geçmişi örtüyü çekmişler. Çünkü o kişilerin ellerinde kaderi değiştirmek. Yani kaderi değiştirmeye güçleri yetiyor aslında o insanların. Yetmiş de bir şekil bir şekilde yetmiş ve kendilerinin teselli etmenin yolunu bulmuşlar. Beyler özellikle burada çıktı, çıkan çıktı. Çalışan arkadaşlarımız, koç burcu arkadaşlarımız, kadersel olarak iş hayatınızda daha güzel yere doğru gidiyorsunuz. Bazı şanslar, fırsatlar elinize geçecek, geçebilir de bu fırsatları, şansları, fırsat bilip sizler, Risk üstüne risk alma durumlarınız oluşabilir. Bakın burada risk kartı var. Nedir? Hani biz genelde nasıl diyeyim? Şimdi tek bir dükkan çalıştırıyorsunuz, tek bir iş yapıyorsunuz. Elinize bir fırsat geçiyor. ikinciyi açıyorsunuz bakın. Böyle farz edelim. Hani bunu yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. İkinci bir iş kurma durumunuz meydana gelebilir. Bu da nedir? Denge kaybı. Değil mi? Biri iyi gidiyor. İkincinin iyi gideceğini kim biliyor? Kimse bilmiyor değil mi? Kader. Kader çarkı. Onu da Allah biliyor. Hani sıraya almak lazım. Olduğu kadar yapmak lazım. Dengeyi bozmamak lazım canlar. Dengemiz bozulur. Bütçemiz bozulur. Sağlığımız bozulur. Terazi dengesini yitirir. Bakın her şey ortada. Zaten işleriniz gayet güzel. Dikkatlisiniz. Kader çarkıda dönmeye başlamış. Lütfen risk almayalım. Akışa bırakalım. Sadece işimizi düzgün yapalım. Bir miktar kadere bırakalım. Şansa bırakalım. Kendimizi salmayalım. Risk almayalım. Tamam. Hadi bakalım. Güzel kardeşlerim. Gelelim aşk hayatımıza. Küslerimizde çok güzel barışlar çıkmış sizin. Çok çok güzel çıkmış. Çünkü... Barışacağınız kişiler kötü niyetli insanlar değiller. Tam birbirinize uygun manyetik çekim aldığınız, diğer yanım dediğiniz dünya kartı doğru yoldan söz eder bize. Doğru kişilerden söz eder sevgili koç burcu arkadaşlarım. İmparator ise bir yerde kuşku şüphedir. Kuşkuyu şüpheyi bir kenara bırakalım. Kadersel aşktan bize söz eder. Haziran ayı içerisinde bay bayan hepinize söylüyorum. Kaderinizdeki aşkla karşılaşıp işte benim dileğim oldu deme durumlarınız söz konusu. Niçin? Bakın hemen ardından işte bu diyeceksiniz. Güvenli ilişki, güvenli evlilik işte bu. Evli misiniz? Tamam. Dünya kadar mutluluk hissedebilirsiniz bakın evliliğiniz içerisinde. Zaten evli olanlar da hani çocuğu olanlar için söylüyorum olmayanlar çocuk derdine düşmüşler. Fakat birçok koç burcunun çocuğu olmayan çiftleri Haziran ayı içerisinde pek sonuç alamıyorlar. Benim burada gördüğüm Haziran'dan sonrasına bakacağız. Canlar çocukları olup evli olan koç burçları daha güzel yere doğru daha güvenli ilişkilerle bakın dünya kadar mutluluğa doğru gidecekler. Bekar mısınız sevgiliniz mi var veya yok? dersel aşkınızla karşılaşabilirsiniz. İşte bu benim için güvenli bir ilişki. Güvenli bir evliliktir. Dünya kadar mutlu hissedebilirsiniz kendinizi. Şu üç kart. Çok çok güzel kartlar. Sevgili Koç Burcu'nun güzelleri. Canlarım benim. Gelelim sağlık durumunuza. Bakın sağlığımıza. Doktor. Kendi doktorumuz kendimiz olacağız. Sabredenler var. Burada da gördüm. Koç burcu arkadaşlarımızda çok hasta yatanlar var. Gençler dahi hasta yatıyor evinde. Bu şekil çıkmış, yatay vaziyetteler. Bakın sabırla bekliyorlar. Artık ne tür rahatsızlıkları var ise Koç burcu arkadaşlarımızın kalp rahatsızlıkları meydana gelebilir. Stres, özellikle de evli bayanlar stresli, sinirli çıkmış güzel kardeşlerim. Bende de var aynı şey. İnanın sinirlendiğimde strese girdiğimde samimi söylüyorum kalbime vuruyor bir numara düşmanı kalbin kalp ameliyatlarınız meydana gelebilir büyüklerinizden aynı şeyi duyabilirsiniz büyüklerinizden yani hani içinizi karartmak gibi olmasın sağlık durumu düpedüz ortada bakın aile kartı aile büyükleriniz örneğin dede gibi babaanne gibi kalp ameliyatları meydana gelebilir Kalple alakalı şoklar, yaşama durumları olabilir. Bakın burada Azize var. Aile kartıdır. Aile büyüklerinden söz eder bize. Bir yerde de gizemlidir. Bir yerde de bize şunu söyler Azize. Hiç merak etmeyin. Evren, mistik güçler sizleri koruyor der. Sevgili burcu arkadaşlarım sabırla, sukunetle kendinize bakın, sağlığınıza bakın. Kalbinizi yormayın, lütfen yormayın. Kendinize kendiniz bakacaksınız. Bir yerde de bakın. Evren de size destek veriyor. Gizli güçler de size destek veriyor. Güzel kalbini yorma diyor. Strese koyma kendini. Ben daha ne diyeyim değil mi canlar? Neremiz olursa olsun sadece kalp için söylemiyorum. Sağlığımız için lütfen stres yapmıyoruz, sinirlenmiyoruz. Doktorumuza gidelim, kontrollerden geçelim, sağlığımızı ihmal etmeyelim diyorum sevgili kardeşlerime. Koç burcunun güzellerine efendim bu açılımımız için ne diyormuş meleğimiz? Al diyor al. Aman Allahım ne veriyor melek size? Efendim bazen unutuyorum. Bakın kahveyi açtım ardından tarota açtım. Bazen unutuyorum melek kartlarını affınıza sığınıyorum canlar yanımda olmalarına rağmen. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et diyor. Meleğimiz sen aldıkça evren sana daha çok verecek diyor. Güzel kardeşlerim sıkmıyoruz canımızı. Lütfen hayatı biraz da akışa bırakalım. Ölümlü dünya kimseye kalmayacak emin olun. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Sevgili koç burcu arkadaşlarım. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarımız var ise